selam aslan ve başak arkadaşlarım ben şengül nasılsınız sevgili aslan ve başak arkadaşlarım inşallah iyisinizdir sizler için 30 Kasım'a kadar eks partner tarot açılımı yapacağım İkili ikili çekiyorum videoları öncesinde sizleri sevgili aslan arkadaşlarım başak arkadaşlarım sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma davet ediyorum eski kanalım kapandı yeni açtım Kasım ayı ilişkilerinizi yükledim sevgili arkadaşlar günler öncesinde yükledim ardından da tekrar ikinci videoları çektim yalnız yayınlamadım İnşallah bir iki gün içinde yayınlayacağım sevgili arkadaşlar zaten ilişki açılımlarını yapıyorum ex partner açılımlarını yapıyorum hani dedim değişik dedim videolar çekeyim orası çay falı aşk hayatınız kanalım sadece aşk hayatınızı ilişkilerinizi ele alacağı için hani dedim sadece ilişkiler eksler olmasın ilişkilere dair değişik videolar çek şengül dedim örneğin sevgili arkadaşlarım İlişkilerimizi kıskananlar kim? Partnerimizle mutluluğumuzu istemeyenler? Köstekçilerimiz kim? Kimlere karşı dikkatli olmalıyız? Düşmanlar kim? Bunların videoları çekildi. Sevgili arkadaşlar bu videoları yayınladıktan belki de ertesi günü tuşa basabilirim. Onları da görebilirsiniz. Çayfalı Aşk Hayatınız kanalımda değişik videolarla da karşınızda olacağım. Sevgili arkadaşlar bilmek lazım. Dostumuzu bildiğimiz gibi düşmanlarımız öğrenelim çok kötü şeyler çıktı sizleri çay aşk hayatımız kanalıma aboneliğe bekliyorum sevgili arkadaşlarım davet ediyorum buraya da davet ediyorum benim olduğum her yere sizleri bekliyorum sevgili aslan ve başak arkadaşlarım şimdi sizler için 30 Kasım'a kadar ekspartner tarot açılımı yapacağım önce aslan arkadaşımdan başlıyorum bakayım küslerde Barış var mı giden partnerler dönüyor mu dönmüyorlarsa ne düşünüyorlar Bakacağız canlar derken olabilir o kadarcık olabilir değil mi canlar hadi bakalım o kadarcık olabilir kızabiliriz öfkelenebiliriz canımız yanmıştır kırılmışızdır mutlaka küçük çaplı bunun intikamını almak isteyebiliriz insan ruh hali bu değil mi olabilir her an her şey olabilir şimdi sevgili aslan arkadaşım bu taraf size burası da karşı partnerinize ait eski eş eski sevgili hiç fark etmiyor her kimisi Karşı partner bazı şeyleri askıya almış. Belli ki benim tabii ki bu videoyu yayınladığım an itibariyle geçerlidir sevgili arkadaşlar. Kılını kıpırdatmıyor bakın. Çünkü sıkıntıları var. Bazı şeyleri aşamamış. açlıkları var aşamadıkları var. Karşı partnerinizin şu an sessizde bakın bir şeyleri askıya almış. Bu insan bir şey için mücadelesi pek görülmüyor şu an için. Siz ise küçük çaplı bir yalan. Tekrar belki de o insanı kendinize çekmek için yapabilirsiniz ya da canınız yanlı yanlış anlamayın sevgili arkadaşlarım sevgili aslan arkadaşlarım kalbiniz kırılmıştır vesaire falan bundan dolayı küçük çaplı bir oyun küçük çaplı bir beyaz yalan diye tabir edebileceğimiz bu oyunu oynayabilirsiniz karşı tarafa. Bundan dolayı ise bakın yoğun duygular çıktı burada kimde çıktı Tabii ki de karşı partnerinizde yoğun duygular çıktı. Hem küçük çaplı karşı partneriniz bu hareketin karşısında size karşı bir kuşku bir şüphe durumu düşünecek bu insan içinde hem de bir miktarda cesaret takınacak sevgili arkadaşlarım siz ise savaştan arınmak istiyorsunuz artık bu vaziyetlerden kurtulmak istiyorsunuz hatta bir yerde geriye bakış yapıp tekrar ben de seninle olmak istiyorum acaba olabilir miyiz biz eskisi gibi olabilir miyiz diyorsunuz. Ama gelin görün ki tam ortak noktada burada bir şeylerden memnunluk yok. Değişim istiyor burası. Burada değişimi isteyen kim? Kaderin değişmesini isteyen kim? Sevgili aslan arkadaşım mı yoksa karşı partner mi? Bakalım mı? Bir, bir şeyler değişsin herkes yoluna gitsin diyen kim? Çünkü bu kartın hemen ardından arkada gelen kartımız budur sevgili arkadaşlar. Bakalım yoksa farklı yollar mı deniyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Hmm, evet, Bakacağız. Benim aslan arkadaşım birazcık üzgün ve pişman görülüyor. Mutsuz görülüyor. Karşı taraf ise size karşı o da aynı şekliyle. Bundan dolayı sevgili arkadaşlarım bakın o da bir plan proje yapmaya çalışıyor. Ardından ise olayı serin rüzgarlara bıraktırıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bir mücadele içine giriyor. Onun o hareketleri karşısında kaybetme korkusu, üzüntü, bir sıkıntı, birkaç günlük. Böyle düşünelim bunu sevgili aslan arkadaşım. Ardından da birçok aslan arkadaşım olayı bitiriyor. Çünkü bakın pek gidişat iyi değil düşüncesiyle olayı bitiriyor. Çünkü burada artık kaderin değişmesi lazım diyor. Durum ortaya çıkmıştır. Kader değişmeli diyor sevgili aslan arkadaşım. Önce üzüntüsünü yaşıyor ardından da bitiş yapmak istiyor. Tabi %100 bütün aslanlar mı? Elbette değil. 30'u eyvallah diyor kabulleniyor. 70'i olayı bitiriyor. Ben bununla mı uğraşacağım? Ben sürekli gözyaşımı dökeceğim hesabı. Örneğin sevgili arkadaşlarım. Karşı taraf ise görüyorsunuz. Atına atlamış serin rüzgarlar estirerekten mücadele içine giriyor. Bakayım nereye doğru gidiyor? Arada hmm, engeller görülüyor. Arada engeller var. Evet. Arada engeller var. Engelden dolayı annesi olabilir, abisi olabilir, ablası olabilir, babası ve ailesi olabilir. Sevgili aslan arkadaşım burada bir engel durumu var. Bu engelden dolayı da bakın siz de aynı şekliyle hem üzüntü duyuyorsunuz. Hem şok durumları aradaki kılıç veya bıçak bir türlü çıkıp fırlatıp atılmıyor. Burası da aynı şekliyle nasıl da birbirini tamamladı hedefleri belirliyorsunuz ama gelin görün ki engel çıkmıyor aradan. Engel çıkmıyor değil mi canlar? Mahrum kaldım diyor sevgili aslan arkadaşım. Karşı tarafta. Korkulu hal, hırs, savaş durumu yani sonuç yok gibi görülüyor en azından. Bakın çok kart açtım sevgili aslan arkadaşım. 30 Kasım'a kadar gel git git gel. O size siz ona siz ona o size. Yürüyorsunuz siz ben mahrum kaldım diyorsunuz vesaire. Karşı tarafta sizi kaybetmemek için böyle bir yarışa mücadeleye giriyor. Bir yerde engeller var. Böyle bir süreç sizleri bekliyor. 30 Kasım'a kadar sevgili aslan arkadaşlarım. Güç sende diyor. Çünkü aslanlar güçlüdür sevgili arkadaşlarım. Sıkmayın canınızı. Gücüne elini al. Gidişata, kuşkuya ve tüm korkulara dur de diyor. Hem karşı tarafa söylüyor. Çünkü kuşku var burada Hem de size söylüyor sevgili aslan arkadaşım. Sıkmayın canınızı. Her şeyin hayırlısı. 30 Kasım'a kadar gördüğünüz gibi bu tür bir mücadele sizi bekliyor. Olabilir. Sağlık olsun. Hayırlısı olsun. Güzel arkadaşlarım. Sıkmayın canınızı. Evet. Birazcık da konuşmakta zorlanıyorum canlar. Evet. Sevgili aslan arkadaşlarım da barış var mı? Evet var. Var da yalnız gelle gitlip Sen bana ben sana. Böyle bir şey. Böyle bir şey sevgili arkadaşlar. Evet. Güzel insanlar. Şimdi aslan arkadaşlarımızı tamamladık. Bakalım başak arkadaşlarımızın sıkıntısı neymiş? Karşı tarafın sıkıntısı neymiş? Şöyle sizi görebileceğiniz açıya çekelim. Hmm, güzel. Bakayım. X partner ne düşünüyorlarmış? Bakalım bakalım. Ay bu akşam da amma geldi bu. Bu da bayağı bir geriye bakış yapıyoruz canlar. Evet. Evet. Sevgili Başak arkadaşım 30 Kasım'a kadar ex partner tarot açılımı yapıyorum. Şimdi bu kısım size ait bu kısım karşı partnerinize ait. Karşı partner sizinle barışmak için size haber gönderebilir ya da arayabilir ya da olmadık yerde yolunuza çıkabilir ya da aracılar kullanabilir. Her an her şey olabilir çünkü genel açılım olduğu için ben diyemem ki sadece telefonla arayacak bazılarınız telefonla bazılarınızın yoluna çıkacak aracılar o şu bu herkesinki farklıdır değil mi canlar karşı taraf size barış eli uzatacak siz ise korkularınız var sevgili başak arkadaşım güzel insan biraz nefes darlığım da var üşüttüm de canlar baya bir zorlanıyorum ikilemdesiniz sevgili arkadaşlarım bir yerlerden korkular var ama bu korkuları siz biliyorsunuz değil mi artık karşı taraftan dolayı mı korkularınız var kendi özelinizle alakalı mı ...bunlara tabi ki bakmak lazım... ...canlar... ...burada geriye bakış yapıyor... ...benim sevgili Başak arkadaşım... ...savaştan arınmış... ...geriye bakış yapıyor... ...biz geriye dönemeyiz diyor... ...artık her şey geçmişte kaldı... ...olay bitti... ...ben diyor savaştan çıktım... ...her şeyi geride bıraktım... ...karşı partner... ...bakın size haber gönderiyor... ...ne diyor... ...gel diyor... ...ortak noktada anlaşalım... ...sen benimsin... ...ben seni sahiplenmek istiyorum... Diyor. Bakın şu 3 kart tamamen karşı tarafa ait Burada giden kim acaba sizin geriye bakışınızdan dolayı sizin karşı tarafa taviz vermemenizden dolayı burada giden karşı partner mi yoksa siz misiniz sevgili başak arkadaşım bakalım mı Hadi bakalım bu gidişi yapan kimmiş karşı partner sizinle tekrar barış sağlamak istiyor Evet buyurun hayal kırıklığı siz ise yolu almış gidiyorsunuz ben mahrum kalmaya razıyım dercesine bakın sevgili arkadaşlar karşı partner maceraya atılmak istiyor sevgili başak arkadaşım siz ise sessizlisiniz çünkü sorumluluk var önünüzü göremiyorsunuz değil mi canlar sevgili başak arkadaşlarım bundan dolayı da kaderin değişmesi lazım karşı taraf plan proje yapıyor siz kabulleniyorsunuz bir şeyleri kabulleniyorsunuz sevgili arkadaşlarım çünkü burada da bir engel durumu var engel derken yanlış anlaşılmasın Hani eş var partner var diyemeyiz olanı da var olmayanı da anne baba engeli olabilir işinizin engeli olabilir farklı şehirlerde olabilirsiniz burada bir engel var bundan dolayı karşı taraf bu planları ısrarla yaparken benim sevgili başak arkadaşım hem değişsin istiyor ama gelin görün ki değişmiyor bir şeyleri değiştirmek istiyoruz değiştiremiyoruz kabule geçiyoruz değil mi canlar kabule geçiyoruz bakayım karşı partner ne yapıyor karşı partner dünyasında hmm, evet tekrar bakın siz tekrar sıcak bakacaksınız bu kişiye karşı partnere tekrar sıcak bakacaksınız ama nasıl sıcak bakacaksınız dikkatli bir şekilde sıcak bakacaksınız yine sevmediğim kart geldi. Sevgili Başak arkadaşım çünkü sizin tarafınızda sıkıntı var. Yanlış anlamayın. Hani Sizin tarafınızda sıkıntı var derken sizden tarafta bir engel durumu var. Buradaki açılım bana bunu gösterdi. Karşı taraf ise sizinle birleşip tekrar dünya kadar mutluluk duymak istiyor. Dünya çemberinin içine sizi de almak istiyor. Siz tamam diyorsunuz. Ki karşı tarafla ilişkilerinizi ilişkileri düzeltmek demektir gerçekleri kabullenmek demektir sevgili arkadaşlarım ama bir yerde de dikkatli olmalıyım diyorsunuz açık vermemeliyim bunları böyle düşünürken taşınırken olay nereye gidiyor karşı taraf bakıverdi siz ise bir anda deliliğe getiriyorsunuz olayı karşı taraf savaş halinde siz ise olayı diyorsunuz ki Sevgili arkadaşlarım bir süre sonrasında imparator bakın kadersel olarak bu insan evet benim kaderimin insanı olabilir diyorsunuz. Bakın burada aldığınız kararla bu insan diyorsunuz benim kaderimin insanı olabilir. Bir verimlilik isteyecek. Ruhen kalbiniz ruhunuz isteyecek. O insanı tekrar kabullenmek isteyeceksiniz. Kendinize çekmek isteyeceksiniz. Çünkü karşı partner kendini çekiyor burada bir keyifsizlik bir bıkkınlık kendini alıp gidince bir miktar kendini çekiyor ardından siz ona sıcak bakmaya başlayacaksınız ben şimdi daha fazla açıp da kurcalamak istemiyorum çünkü hemen imparatoru çenin altında geleni görüyorsunuz sevgili başak arkadaşım aman Allah'ım gerçekten de artık benden vaz mı geçti beni bitirdi mi her şey bitmiş olamaz o benim kaderimin insanı diyeceksiniz Allah aşkına sevgili arkadaşlarım her zaman olan şey bu. Karşı taraf peşinizden koştu koştu umursamadınız. Şimdi karşı taraf olayı bitirdi burada. Yo ben de istemiyorum diyor bıktım artık diyor. Olayı bitirince bu kez ah benim sevgili Başakcığım ondan yana dönüverdi ama artık kader. Şimdi daha fazla kurcalamayacağım canlar. Zaten görüyorsunuz durum vaziyet. Ortada sevgili arkadaşlarım. 30 Kasım'a kadar ex partner tarot açılımınızı tamamladım. Yalnız meleğinizi de okumadım değil mi? Dünyaya ışık ver diyor melek. Sevgili arkadaşlarım her iki tarafa söylüyor bunu. Dünyaya ışık ver. Etrafındaki her şeyi ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin de dünyanı aydınlatacakmış sevgili maşak ve karşı partneriniz. Sizler için bunlar tek tarafa söylememek lazım. Sevgili arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldik. Tekrarlamak durumundayım. İlişkileriniz için, aşk hayatınız için çayfalı aşk hayatınız kanalıma sizleri davet ediyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili Aslan ve Başak arkadaşım. Orada her tür şeyi ele almaya çalışıyorum aşk hayatınızla ilgili, ilişkilerinizle ilgili ilk videolarımı yükledim, ikincilerinde düğmesine basacağım. İlişkilerinizde kimlere karşı dikkatli olmalısınız? Bu vaziyetin bu hale gelmesini isteyenler kim örneğin düşmanınız kim mutluluğunuzu istemeyen birleşmenizi istemeyenler kim bunların hepsini tek tek ele aldım sevgili arkadaşlarım kimlere karşı dikkatli olmanız gerekiyor sizlere bunları öğrenmeniz için Çay falı aşk hayatınız kanalıma davet ediyorum. Aboneliğinizi istiyorum. Sevgili arkadaşlar sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. İnşallah bir an önce ortak noktada anlaşırsanız da barışır. Sağlarsınız diyorum. Tabi karar sizlerin ve kaderindir. Sevgili arkadaşlar bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Hadi bay.